Merhabalar, size tablonun nasıl yapıştırılacağını göstereceğim şimdi. İlk önce elinize ulaşan tablonuzun arka tarafına size göndermiş olduğumuz şu şekildeki takozları alıp göndermiş olduğumuz bantlarla ilk önce bantın şu mat olan tarafına, parlak olan tarafına değil, mat olan tarafına birer adet bant yapıştırıyorsunuz. Şu şekilde bantı açıp bunları ilk önce şu şekilde yukarıdan aşağıya gelecek şekilde 3 tane takozunuzu koyuyorsunuz. Daha sonra bu takozları buraya yapıştırdıktan sonra e, diğer taraflarına da bantlar yapıştırıp bu bantları e, sırasıyla açıp duvara yapıştırıyorsunuz. E, bunları asmaya ilk önce e, en uzun boy olan orta boydan başlarsanız daha kolay asarsınız.